Bu videomuzda tam sayılı bir kesir ifade etmenin değişik yollarını göreceğiz, değişik yolları üzerinde duracağız. Ve tam sayılı kesrimiz 2 tam 1 bölü 4 olsun. Önce tam sayı kısmını düşünelim. 2. 2 demek 2 tane bütün demek. Buradaki çubuklar 8 parçaya bölünmüş. 8 parçadan hepsinin 8 tanesinin toplamı 1 bütün ediyor. 1 bütün ediyor. İlk çubuğun tamamı 1 bütün ediyor. Burayı tarayalım, boyayalım. İkinci çubuğu da boyadığımızda 2 tam elde ettik. Ayrıca 1 bölü 4'ümüz var değil mi? 2 tam 1 bölü 4. Bu son çubuk da aynı şekilde 8 parçaya bölünmüş. Bunu 4'e bölünmüş hale getirelim. 4'e bölelim 8 yerine. 1, 2, 3 ve 4 parça. Bu dört parçadan bir tanesini tarayacağız. Demek ki dörtte birle sekizde iki aynı şey. Dörtte birle sekizde iki aynı şey. Ve iki tam bir bölü dörtlük kısmı taradık ve böylece tam sayılı kesrimizi göstermiş olduk. Peki bu tam sayılı kesri başka nasıl gösterebilirdik? Başka nasıl yapabilirdik? Nasıl gösterecektik? Çubuklarımızı tekrar kopyalayalım. Değişik kesirler yazarak deneyelim. Önce 1 bölü 2. Burada 1 bölü 2'yi nasıl gösterebilirim? Bu çubuğu iki parçaya bölersem, buradaki kısım 1 bölü 2 olur. Bu kısmı boyadım. 4 bölü 8 de 1 bölü 2'nin aynı şey olduğunu burada da görebiliyorsunuz. Şimdi bir kesir daha yazalım. Bu da 3 bölü 8 olsun. Peki 3 bölü 8 nasıl görünecek? Bu kutulardan her birisi, her bir tanesi 1 bölü 8. 1 bölü 8'lik kutulardan 3 tanesini dolduracağız. Değil mi? Bu da 3 bölü 8. Artı 8 bölü 8. 8 bölü 8 nedir? 8 bölü 8 bir bütün anlamına geliyor. 8 bölü 8'i göstermek için bu çubuğun tamamını dolduralım. 1 tane 1 bölü 8 2 tane 1 bölü 8, yani 2 bölü 8 3 tane 1 bölü 8 4 tane 5 6 7 ve 8 tane 1 bölü 8, yani 8 bölü 8 Bu çubuğu da tamamlamak istiyorum. Onun için artı 1 bölü 8 diyelim. Bu 1 bölü 8'i de burada dolduralım. Ve bir başka kesir daha ekleyelim. 2 bölü 8 daha ekleyelim. Çubuklar birbirine eşit parçalara bölünmüş oldukları için bölümlerin her birisi 1 bölü 8 büyüklükte. 2 bölü 8 için 2 tane kutuyu dolduracağız. Dikkat edin 2 bölü 8 ile 1 bölü 4 aynı şey. Buradaki 1 bölü 4'ü alırsanız ve 2 parçaya ayırırsanız 2 bölü 8'e ulaşıyorsunuz. Burada da görebiliyoruz. 2 çarpı 1 eşittir 2, 4 çarpı 2 eşittir 8. Yani 1 bölü 4 ile 2 bölü 8 aynı. 8 bölü 8'in de bir bütün olduğunu görüyorsunuz. Burada da 1 bölü 2, 3 bölü 8 ve 1 bölü 8'i topladığımızda bir bütüne ulaşıyoruz. Bu çubuğu oluşturan sayılara bakalım. 1 bölü 2 eşittir 4 bölü 8. Burada 8 parçanın 4 tanesini doldurduğumuzu görüyorsunuz. Sonra 3 bölü 8 var. Sonra 1 bölü 8 var. Ve eğer 4 bölü 8, 3 bölü 8 ve 1 bölü 8'i toplarsak 8 bölü 8'e ulaşıyoruz. Çünkü 4 artı 3 artı 1 eşittir 8. Bu da buradaki çubuğun bütünü demek, hepsi demek. Umarım bu videoyu kesirleri toplama ve ayrıştırma kavramını öğrenmek için yararlı buldunuz. Görüşmek dileğiyle.